size Sirt'ten söz etmek istiyorum. Sirt'in Eru ilçesine bağlı Bağgöze Vadisi veya Mişer Vadisi olarak adlandırılan bölgede yaklaşık 40 köyün yaşımı su Barajı için su tutulmaya başlandıktan sonra büyük bir değişime uğradı. Bu değişimin olacağı bilinmesine rağmen hiçbir önlem alınmadı. Botan Nehri'nde bulunan Botan Köprüsü su altında kalmasına rağmen yol güzergahına alternatif bir köprünün yapılmamış olmasının cezasını orada yaşayan köylüler çekiyor. Daha, yarım, daha önce yarım saate gittikleri köylerine şu anda üç saate ulaşabiliyorlar kendi köylerine. Bu bir mühendislik hatasıysa bu hatanın telafisi su altında kalan köprünün yerine yeni bir köprünün inşa edilmesidir. Onlarca köyün ulaşımının can damarı olan Botan Köprüsü'nü sular altında bırakıp bölgedeki insanlarımızın ulaşımını bir vapurla sağlamak çözüm değil. Bu bölgenin rantak kurban edilmesi demektir. Onlar vapur değil sizden köprü istiyor.